Geçler selamlar ben SML Hoca, SML Hoca Matematik kanalındasınız arkadaşlarım Metin yayınları TET Matematik soru kitabının çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz Sayfa numarasını hatırlatayım sadece 104. sayfayı çözeceğiz Çünkü fark atıyorum testindeyiz arkadaşlarım Bugün bu videonun, bu videonun konusu fark atıyorum olacak Konu neydi? Çarpanlara ayırma ve ondan önceki konular arkadaşlarım 4 tane birbirinden güzel kendine has yorumu olan sorular çözeceğiz. Hazırsanız, abone olduysanız ve videoyu da beğendiyseniz videomuza başlayalım, çözümlerimize başlayalım. Evet, ilk sorumuzda bize ne demiş bir bakalım. Şimdi diyor ki, bakın A ve B ardışık doğal sayılar olmak üzere, bu Erzurumlu İbrahim Hakkı'nın bulduğu bir şey diye hatırlıyorum ben matematikte umarım doğru hatırlıyorumdur. Marifetname kitabında da anlatır arkadaşlar bu yöntemi. A ve B ardışık doğal sayılar olmak üzere kök 2 sayısı A ile B iki tane ardışık sayının arasındayken Tabi doğal olarak iki sayısı da kök 2'nin karesinden bahsediyoruz. İki sayısı da nerededir? A kare ile B kare arasında olur. Bu eşitsizliği sayı doğrusunda gösterecek olursak eğer buradaki iki sayımız arkadaşlar A kare burası da b kare a kare ile ikisinin arası m birimse a kare ile b karenin arasında n birimse kök x'in yaklaşık değerini a'ya yani şuradaki alt sınıra m/n yani şunun tamamına oranını ekleyerek kök x'in yaklaşık değerini bulabiliyoruz. Bu bağıntıya göre kök içerisinde 252 sayısının yaklaşık değeri hangisine eşittir diye soruluyor. Şimdi öncelikle 252 sayısının hemen solundaki ve hemen sağındaki karesel sayıyı görmemiz lazım bizim. 252'den daha büyük olan karesel sayı 16'nın karesi olan 256'dır. 252'den önceki de o zaman 15'in karesi olan 225'tir. Şimdi 15'in üzerine eklememiz gerektiğini anladık. Çünkü bu sayı 15 ile 16 arasında artık. 15 artı... 225'in 252'ye olan uzaklığına bakacağız önce ki 27 birimdir. Şu kısımda arkadaşlarım 252 ve 256'ın arası 4 birim olduğu için 27 4 daha buranın tamamı 31 birim olur. Demek ki ben 15'in üzerine 27 bölü 31'i ekleyeceğim. İyi de şıkların hepsi 15 küsür. Ben bu 27 bölü 31'in kaça eşit olduğunu nereden bulacağım diyorsan onu da şu şekilde hesaplayacağız. 27'yi Kalkacağız gideceğiz 31'e böleceğiz. Şimdi buraya bir 0 ve buraya bir 0 ekleyip virgülü attık. 270'in içerisinde 31 8 defadır ve 8 kere 31 248 yapar. Çıkardığımız takdirde bu kısım arkadaşlarım 22 gelecektir. Bir koydum 220'nin içerisinde 31 7 defadır 7 kere 31 arkadaşlar o da 217'dir çıkarırsanız 3 gelir yani 0.87'ye yaklaşık olarak 0.87'ye eşit olduğunu da gördük. Neden burada bıraktım bölme işlemini çünkü bütün şıklarda gördüğünüz üzere virgülden sonra 2 tane basamak konulmuş ki bizim aradığımız cevap 15'in üzerine 0.87'yi ekleyen cevap yani D seçeneğindeki 15.87 olacak. Bu sayede çoğu bütün köklü sayıların sevgili arkadaşlarım yaklaşık değerlerini bu şekilde hesaplayabilirsiniz. İkinci sorumuza bakalım. Bir prizmanın hacmi taban alanı ile yüksekliğinin çarpımıdır. Aşağıda ayrıt uzunlukları birim cinsinden belirtilen 4 tane dikdörtgenler prizması da verilmiştir. Yani bütün ayrıtlarını çarptığın takdirde hacmini bulursun diyor bize. Şimdi mesela buradaki e, turuncu renkli dikdörtgenler prizmasının hacmi A kare parantezinde A eksi B'dir sevgili arkadaşlarım. Buradaki mavinin e, alanı hacmi ise A ile B'yi çarptım. AB parantezinde A eksi B'dir. B ile B'yi çarptım. B kare parantezinde A eksi B'dir. B, B, B, B hepsini çarparsanız da B küp gelecektir. Şimdi birincisinin hacmini şuraya yazalım a küp eksi a kare b yapar. İkincisi a b ile a'yı çarparsanız a kare b gelir. Eksi a b ile b'yi çarparsanız a b kare gelecektir. b kareyi içeri dağıtırsanız b kare a eksi b küp gelecektir. Ve sonuncusu da b küptür zaten. Şimdi gelin öncüllerimize bakalım. Ne demiş? Hangileri doğrudur diye soruluyor. Pekala, ilk öncülümüze bakalım. 1 ve 3 numaralı prizmalar üst üste eklendiğinde oluşan cismin hacmi a eksi b ile a kare, a kare artı b karenin çarpımı kadardır demiş. Şimdi 1 numara bu 3 numara bu. Arkadaşlarım şu kısımda a eksi b'yi a kare artı b kareye dağıtırsanız a küp eksi b küp artı a b kare eksi a kare b gelir. Acaba gerçekten şu işaretlediğim maviler, mavilerin toplamı bunu verir mi? Bakın a küp b küp a küp eksi b küp a b kare e, a b kare a b kare ve eksi a kare b eksi a kare b. Evet gerçekten veriyor. Dolayısıyla birinci öncülümüz doğru. Şimdi gelin ikinci öncüle bakalım. 2 ve 4 numaralı yani şununla şunu üst üste koyup o cismin hacmini hesapla, hesaplarsak eğer bunu bulursun demiş. Toplarsak bakın a kare b a kare b eksi a b kare eksi a b kare ve b küp b küp doğru ikinci de doğru. Üçüncüye bakıyoruz 1 2 3 ve 4 numaralı prizmalar yan yana eklendiğinde oluşan cismin hacmi a küp birim küptür. Tamamını topla demiş bakın eksi a kare b ile artı a kare b eksi a b kare ile b kare a ve eksi b küple b küp giderse geriye sadece a küp gelir o da zaten bize öyle söylüyor 3. öncülde bu da doğru olduğu için doğru cevabımız 1, 2 ve 3 olacaktı yani cevap e şıkkıydı sevgili arkadaşlarım devam ediyorum 3. sorumla 3. soru ee nasıl diyeyim böyle ygs döneminin ve hatta öss döneminin böyle meşhur zor sorularından arkadaşlar hani ee, ciddi anlamda böyle bizim zamanımızda falan sınavlara girerken böyle bazı yayın evleri vardı sadece o yayın evlerinde bulabilirdik bu tarz soruları metin yayınlarını da o eski tarihten kalma çok güzel soruları gün yüzüne burada karşımıza çıkardığı için e, bence mutlu olmamız gerekiyor Kare biçimindeki 3 kartonun alanları toplamı 90 çarpı 80 çarpı 70 çarpı 60 birim kare olduğuna göre bu karelerin birer kenarının uzunlukları toplamı bunlardan hangilerine eşit olabilir diye soruluyor. Şimdi kare şeklinde sevgili arkadaşlarım şöyle 3 tane kartonumuz var bizim bu kartonun alanları toplamı buymuş. Şimdi bu 90 çarpı 80 çarpı 70 çarpı 60'ın sonundaki sıfırları görmeyin. Ki onlar 10 üzeri 4 yapacaktır zaten. Ya da 100'ün karesi diyebiliriz. 9 çarpı 8 çarpı 7 çarpı 6'ya bakalım biz. Arkadaşlarım 9 çarpı 8 çarpı 7 çarpı 6 demek. 72 ile 42'nin çarpımı demektir. 9 kere 8 72 7 kere 6 42. Şu 42'nin. İkisini alıyorum 72 ile çarpıyorum orayı. Yani 144 çarpı 21'de diyebiliriz biz aynı şeye. Çünkü burası 21 kere 2'dir. Şu 2 ile 72'yi çarptınız 144 dediniz. de biliyorsun ki 12'nin karesidir çarpı 21 olarak kalsın. Tabii bir de bizim 100'ün karesi diye bir çarpanımız vardı. Yani arkadaşım 100'ün karesi çarpı 12'nin karesi çarpı 21'miş. Aslına bakarsanız bu karelerin alanları toplamı. Şu ikisinin üstleri 2 iki olduğu için bunları aynı anda tabanlarını çarpıp yazabiliriz. Yani 1200'ün karesi çarpı 21. Şimdi orada duralım. 21'i çok güzel bir şekilde parçalayabiliriz. Ki karesel olsun da istiyoruz. 16 artı 5 diye yazalım. Bakın 16 4'ün karesidir biliyorsunuz. Hatta ve hatta 5'i de karesel olarak yazmak istersek eğer. Onu da şu şekilde yazalım bakın. 4 artı 1. Yani böylelikle 1200'ün karesi çarpı 16 4'ün karesidir 4 2'nin karesidir 1 de 1'in karesidir. Şimdi o halde ben şunu yazabilirim artık 1200'ün karesini içeri dağıtırsanız da şunu çarparsanız 4800'ün karesi gelir Bunla bunu çarparsanız 2400'ün karesi gelir ve şunla şunu çarparsanız da tabii ki yine 1200'ün karesini elde edersiniz çünkü 1 ile çarpıyoruz zaten. Şimdi bunlar neydi? Bu karelerin alanları toplam. Mesela bu karenin bir kenarı A ise burası A karedir. Bununki B ise B karedir alanı. Bununki C ise de C karedir. A kare artı B kare artı C kare. Bize bunu veriyorsa bakın arkadaşlarım demek ki bizim bir karemizin bir kenarı 4800. Diğer karemizin bir kenarı 2400 ve son karemizin bir kenarı da 1200 olacakmış. Bize de zaten bu karelerin birer kenarlarının uzunlukları toplamı denilmiş. Yani ben 4800 artı 2400 artı 1200'ü toplamam gerekiyor. Toplarsanız da 8400 cevabını bulursunuz. Bu da sadece ikinci öncülde olan bir sayı olduğu için doğru cevap yalnız 2 olacaktı. Sevgili gençler gerçekten hoş ve şık bir soruydu. Devam ediyorum dördüncü ve tabii ki hem bu videonun hem de fark atıyorum testinin son sorusuyla. Birbirinden farklı negatif olmayan A, B, C ve D gerçel sayıları için bakın kök A, A'ya eşit ki burada A sayısı ya sıfırken ya da birken bu geçerli olur. Kök B'de b de B'ye eşitse B sayısı da sıfır veya birdir. Birbirinden farklı dediğine göre A sıfırken B bir veyahut A birken B sıfır olabilir. Diğerlerini yorumlayacak olursak da kök C, C'den daha büyük ilginç bir şekilde Kök d'de d'den daha küçük kök d'nin d'den küçük olmasını bekleriz ama kök c nasıl c'den küçük olabilir c'den büyük olabilir tabii ki c sıfırla bir arasındayken sıfırla bir arasındaki sayıların karekökleri sevgili arkadaşlarım kendisinden daha küçüktür kendisinden daha büyüktür üzgünüm pekala o halde a ile b kesinlikle ama kesinlikle biri sıfır öteki bir olacak bakın burada c'yi bir seçmiş yalan söylemiş. C'yi sıfır seçmiş bu da yalan. Bakın C'yi sıfır seçmiş bu da yalan söylüyor. A sıfırken B1 B sıfırken A1 süper tam da bizim aradığımız gibi. Ve bir de biz ne demiştik gençler? C sayısı kesinlikle sıfırla bir aralığında olmalı. Yani şuradaki gibi D sayısı da doğal olarak birden daha büyüktür. O halde cevabımız C seçeneğinde verilmiştir diyeceğiz bu sorumuza da. 104. sayfamızın çözümünü de bitirdik. Bir sonraki sayfada 4. bölümün tanıtımı var. Dördüncü bölümden sonra sevgili arkadaşlarım yani tanıtımdan sonra da 106 ve 107. sayfaların çözümlerini bir diğer videoda yapacağız. O videoda görüşürüz. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın, sağlıklı kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayıdır. Lütfen unutmayın.